Every single day. Merhaba arkadaşlar bugün 2019 4 Nisan tarihli bu dergiden bir kalıp çıkartacağım. Bu elbisenin kalıbını çıkartacağım. 218 elbise bu model çok hoşuma gitti. En küçük bedeni çıkartacağım. Önceden 38 bedeni dikmiştim ve o falan da yoktu. Eksikte ve tuval gibi almıştı bana. Kumaşı aldım ama biraz eksik çıktı. Yani o yüzden yardım gidip biraz daha alacağım, bir kiloluk daha alacağım. Görünüşü bu şekilde arkadaşlar. dikeceğim kahve bu şekilde arkadaşlar. Ben benim bu şekilde bir yaka istiyordum hep düz ve dar ama ben bunu biraz kabarık dikmek istiyorum. Yani dümdüz bir şekilde kesmeyeceğim, çizmeyeceğim. Yani şu şekilde bir etek yapmak istiyorum arkadaşlar. Ama bu, bakın bu, bu düz gelmiyor bu şekilde yani. Ama bu dümdüz aşağıya doğru dümdüz. Aşağıya doğru bu dümdüz uzuyor. Ama ben bu şekilde betek yapmak istiyorum. İkiyi çizdik arkadaşlar. Mesela üstüne tik attım. İkiyi şu şekilde çizdim. Siyah burada yazıyor zaten. Siyah patron yani siyah rengi takip ediyorsun. Siyah çizgi takip ediyorsun. Paf b üstünde de yazıyor zaten. 1 ve 10 arasındaki siyah de takip ediyorsun ve ben 36 bedeni yani şurada 36 beden 36 yani en üstündeki onu takip ettim o çizgi takip edecekten çizdim arkadaşlar yani bunu takip ettim arkadaşlar zaten burada penşevalın hepsi gözüküyor kalıpları çıkarttım arkadaşlar. Hepsi bitti. Toplamda 10 tane çıkarttım. Tabi bazı kumaşın üstüne koyunca böyle çift taraflı işte katlama yer ort ön ortası falan. Derken 2 tane falan olacak işte. Bunun bu kısmını arkadaşlar bu şekilde böyle böyle bu şekilde yaptım. Normalde dümdüz yapmam gerekiyor da düz de ama ben onu kapalı kalmasını istediğim için bu şekilde yapıyorum. Yani bakarsanız düz değil. Bu tarafı burası bol mesela. Bu şekilde göl ve burası daha burası bel kısmı çünkü arkadaşlar. Ondan sonra burasını da aynı yaptım. şu ön. Yani burası kumaş katına koyuluyor arkadaşlar. Ve bundan iki tane de çıkıyor. Bundan ise, bundan da artık Burası fermal değil. O yüzden böyle iki üç tane falan fazladan pay vereceğim. Çünkü buraya fermal dikecek arkadaşlar. Arkadaşlar ilk olarak böyle kestikten sonra makineye geçirdiği zaman pensleri kapanıyor. Bu ön mesela şu kısmı pensi oluyor. O kapatılıyor dikiliyor. Bu bu kısmı mesela pensi, burası pensi. Burası pens, burası pens. Onlar kapatılıyor arkadaşlar. Arkadaşlar hepsini pensi dikildikten sonra iç tarafları bu şekilde gözüküyor. Pensleri diktikten sonra bu ön, bu da etek arkadaşlar. Bu şekilde buralarını ve bunun da buralarını dikiyoruz. Arkadaşlar biraz daha detaylı göstermek istedim. Burası arka. Bu, burası boş bıraktım çünkü burası fermar yapacak. İlk diğer videoda burası ön demiştim. Burası arka arkadaşlar. Çünkü burası da buraya da fermar yapacak. Burasına geçecek. Ve bunun da burası ön arkadaşlar. Burası ön. Tabii ki iç kısmı. Yani dikilen kısmı burası. Şu anda dikiyorum. Bu kolumuz toplu yine yaptım şu anda. İç kısmı bu şekilde gözüküyor. Bunu bu şekilde çepeçevre dikeceğim. Dikince bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. İçi de bu şekilde. Burası omuz kaşımı. Dikmek için arkadaşlar. İlk burasını da birleştiriyoruz. Burası koltuk altı oluyor. Burası da omuz. Kollarını dikince ön taraf bu şekilde gözüküyor. Şimdi arkadaşlar etekli birleştirme geçtik dümdüz düz dikiyoruz arkadaşlar. Üstünü üstünü ve eteğini. Bu şekilde dikildi arkadaşlar. Sıra geldi fermuara. Oradan ondan sonra da yakasına geçeceğim. Fermuarı dikmek için bu üst kısmını yani boyun kısmını açıkta bıraktım. O da dikeceğim ve alt kısmını dümdüz düz aşağıya doğru dikiyorum arkadaşlar. Bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Tam bu şekilde. Ve bu tam bu boş gördüğünüz kısımda da dikeceğim. Bu şekilde arkadaşlar toplu iğne ile fermuarı bu şekilde monte ettim. Açıp kapattım. Şu anda da dikeceğim. Bu şekilde birleştirdim arkadaşlar. Bunu da o şekilde birleştirmiştim. Sonra da yünü çevirip diktim arkadaşlar. Yani şunu henüz dikmedim ama dikeceğim. Diktikten sonra göstereceğim. Toplu iğne ile yaptım arkadaşlar. Şu anda bu şekilde gözüküyor. Şu anda dikeceğim. Diktim arkadaşlar bu şekilde gözüküyor. Burasından diktim. Şu anda da bu kısmına bu şekilde tam bu kısmına böyle çimba dikişi dikeceğim.